Uçurum uçurum gözlerine baktım seni, randevuca oyunuma taktım seni. Hasret çektim. An yüce, ey kahdi. Yattım sen Yanarım, Yanarım, Tutuşur yanarım. Kavurur ateşim seni de, beni de. Mena. yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de beni de